Evet arkadaşlar yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. 17-12-2018 pazartesinin kuponlarından yine bir örnek hazırladım size arkadaşlar maçlarından. Öncelikle bunu sonuna kadar takip edin arkadaşlar. Bu videodan daha önce çekmiştim. Arkadaşlar yorum yazmışlar. Şimdi ben burada bu 3 maçta size %100 garanti ediyorum arkadaşlar. Bakın %100 bu 3 maçı. Şimdi arkadaşlar yazı yazmışlar. Sen 18 kupon oynamışsın. E bunun gayanlarında 18 kuponu yatırdığımızın parası çıkmıyor diye. Arkadaşlar ben burada 3 tane maçı size garanti ediyorum. Yani siz bunların altına 2 tane ilk yarı ikinci yarı maçı yazacaksınız ve misliği basacaksınız. 3 maçı birden e, garanti etmek ne demek? Sizin alacağınız paranı, parayı katlaması demek. Ben sizde, size burada alacağınız parayı yükseltme şansı veriyorum. 3 tane maçı garanti ediyorum 18 kuponda. Buradan şimdi göreceksiniz. Peki daha önce bunu yaptım mı? Tuttu mu bu? Evet arkadaşlar, hemen daha önce çektiğim videodan izleyebilirsiniz. 16.12.2018 Pazar videosu arkadaşlar. Aynı şekilde %100 demiştim. Hemen bakın şurada alt alta gelmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? 1 1 0 1 çiftte şans 0'dan 1'e çift çiftte şans arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi ispatladık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi aynı sistemi 17, 12, 2018 pazara uyguluyorum arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Şimdi bakın 3 ihtimal buraya yazdık. 156 3 ihtimal. Seçeceğimiz maç arkadaşlar. Seçeceğimiz maç oranları yüksek olan maçlardan olacak arkadaşlar. Şurayı belki tam okuyamıyor olabilirsiniz. 1.85 arkadaşlar bakın. 1.85, 3.22, 90. 2.50, 2.75, 2.30. 1.85, çifte şans 0.2, 1.52 arkadaşlar. Niye yüksek Ganyan'ı alıyoruz ki arkadaşlar çarpıldığında Ganyan'ı alacağınız para artısın arkadaşlar. Şimdi bu üç maşı nasıl yapıyoruz? Şimdi 156, 1, 0, 2, 157, 1, 0, 2, 529, 1 ve 0'daki çifte şans. 156, 3 tane 1 yazdık. 156, 3 tane 0 yazdık. 156, 3 tane 2 yazdık arkadaşlar. 157, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 157 bakın. 1, 0, 2, 1, 0, 2 25291 yani yukarıdan aşağı bakın yukarıdan aşağı hep bunlar birer tane kupon ya arkadaşlar 9 kupon burası hepsine 529 yazıyoruz bakın yani şu 1'i yazdık şimdi bir 9 daha oynayacağız o ikinci şablonda göreceksiniz arkadaşlar bunu oynadık gördünüz bu maçları oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar ama bu maçları oynadığınızda ya da başka maçları oynadığınızda bu sistem %100 tutar Önemli olan buradan bir tanesinin tutması. Bunun altına yazacağız. iki tane banko ilk yarı ikinci yarı maçın tutması. Ben zaten üç maçı size burada veriyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci dokuz kupona geçtik. Şimdi yine aynı bakın 17-12-2018 pazartesi biraz önce yazdığımız maçlar yine. Yine 156 3 tane 1 yazdık. 156 3 tane 0 yazdık. 156 3 tane 2 yazdık. 157 1 0 2 157 1 0 2 157 1 0 2 Onu da yazdık 9 kupona 529 biraz önce biri yazmıştık bankoşini 0 2 çifte şans bakın şurada ufak yanlışlık yazmışız 529 olacak 529 0 2 çifte şans komple yazdık 9 kupon biraz öncekinde vardı 9 kupon da burada var arkadaşlar 18 kupon. Yoruma yazmış arkadaşlar. E 18 kuponu 3 misli yapsak 54 lira. E bu 54 lira tutmaz. E tabi ki tutmaz arkadaşlar. Onu ben de biliyorum. Burada önemli olan. Burada herhangi bir tanesi tuttu. Siz bunun altına 2 tane maç yazacaksınız. E, güvendiğiniz veya bildiğiniz takip edenler biliyor. İlk ya yer, da ikinci yere yazacaksınız arkadaşlar. 2 tane maç komple. Banko. Diğer bu 9 kuponun altına da. Bu 9 kuponun altına da. E bunlardan bir tanesi denk geldi mi biraz önce. Gösterdim ispatıra. Altına da sizin 2 yazdığınız maç geldi. E ne oldu? İşte vurdunuz 3 misli, 5 misli, 10 misli, 100 misli. Parayı aldınız. Mesela 3 misli vursanız 18 çarpı 3 54 lira yapar. İkinci yarı, ilk yarı, ikinci yarı, birinci yarı, ikinci yarı yazdınız. İki maç yazdınız mesela arkadaşlar. Ne oldu? Mesela 5 yazdınız. 5 kere 5, 25. İki maç yazdınız. O 5 olsun Ganyan'ın ortalama. ilk yarı, ikinci yarı. 5 kere 5, 25 arkadaşlar. E bu da 6 olsa... 25 çarpı 6. E düşünün 6 çarpı ne iş yapar. E bir de 3 mislini 5 mislini koyduğunu düşünün arkadaşlar. Yani aldı, verdiğiniz parayı komple fazla fazla çıkarıyorsunuz. Ben size burada vereceğim ilk 3 maçı yani şu 3 maçı garanti ediyorum. Yani bu garanti ettiğim maç size ganyanınızı yani aldığınız parayı artıracak arkadaşlar. O yorum yapanlara da bu duyurulur. 18 kupon 9-9 gösterdim size. Bunun aynısını yapabilirsiniz. Altına da 2 tane maç Komple diğer e, 9 kupona da buradaki 9 kupona da ilk yarı ikinci yarı yazdığınızda verdiniz parayı misli, misli çıkarırsınız arkadaşlar. Şimdi buradaki mantık şu. Buraya şimdi siz mesela 5 maç yazdınız. 5 maçın 5'inde bilmek kolay mı bir tek kuponda? E kolay değil. Ben size burada 18 tane kuponda 5 maç yaptığınızda ilk 3 maçı %100 garanti ediyorum arkadaşlar. Bu çok büyük bir şey. 2 tane maçı bilmekte size kalıyor arkadaşlar. İşte şekil böyle arkadaşlar. Bunlar tuttukça ben size her videonun başında söyleyeceğim. Benim bu verdiğim formüller tüm zamanların formülleri arkadaşlar. Bunun günü maçı olmaz. Maçları değiştirebilirsiniz, fark etmez. 17 12 2019 pazartesi dedim ama bu şablonu biraz önce verdiğim ilk şablonu bunu 19 18 kuponu 9 9 18 her maça uygulayabilirsiniz. Sistemimiz bu sağ alttaki videodan tıklayarak kareden bütün videolara ulaşabilirsiniz. Orada diğer videolarımızı da gün gün takip edebilirsiniz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmaya, yorum yapmaya devam edin arkadaşlar. Bu videolarımız tuttukça diğer videolarda da biraz önce gösterdiğim bir ispatını sizlere yapacağım. Hayırlı günler arkadaşlar. Bizi izlemeye devam.